Çin hükümetinin yabancı para piyasalarında kendi paralarının değerini düşük tutmak için nasıl müdahale ettiğini gösterirken biraz basitleştirilmiş rakamlar kullandım. Bu videoda yapmak istediğimse, anlatmak istediğimse gerçek rakamların bazılarına şöyle kısaca bakmak olacak. Bu bilgiler Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik Analiz Ofisine ait. Bu veriye ulaştığımız antiyi görebiliyorsunuz ekranda. Bu, ABD'nin Çin'le olan ödemeler dengesi. Şurada cari işlemler yer alıyor. İhracatla ithalatın yer aldığı kalem yani. Şuradaki ise sermaye hareketleri. Bazen para hareketleri olarak da tanımlanabilir. Nereden baktığınıza bağlı. Bize varlıkların ülke içine ya da dışına akışları hakkında bilgi veriyor. Şunlar mallar, şunlar da varlıklar. Bunları Para, değerli kağıt olarak düşünebilirsiniz. 2006 yılına bakalım. 2006 yılında Çin'e 72 milyar ihracat olmuş. 2006 yılında dolar bazında bu 72, 85'e çıkmış. 85 milyar dolara çıkmış. 95 milyar dolar, 2009'da 95 milyar olarak kalmış ama Amerika'nın 330 milyar ithalatı var. 2006'da 330 milyar. 2007'de 380 milyar. 2008'de ise neredeyse 400 milyar. 2008 yılında Çin'le olan ticaret 300 milyar açık veriyor. 2009 yılında biraz azalıyor. 260 milyar ticaret açığı. Bunun sebebi Amerika'nın o yıl daha az ithal mal almış olması. Ve bunun da büyük ölçüde sebebi Amerika'daki durgunluk. Genelde tüketim azaldı zaten bu dönem. Çin dahil her ülkeden daha az mal ve hizmet alınmış. Para hareketi kaleminde işlerin dengeli olması durumu biraz açıklıyor. Ama bu Çin'in tüm hikayesini anlatmıyor bize. Şuradaki Çin hükümeti. Bu Çin'in sahip oldukları. Sahip oldukları ABD varlıkları artıyor. Şu varlıklar ABD, hazine bonoları, tahvilleri ya da dolar olabilir. Şunlar Amerikan hisse senetleri, şunlar da ABD'deki mülkler olabilir. Her yıl artıyor. Burada görebilirsiniz. Amerikalılar Çin'de varlık satın alıyorlar. 2006'da 5 milyar dolar, 2007'de 2 milyar dolar, 2008'de 12 milyar dolar, 2009'da 18 milyar dolar. Bir ölçüde bu Çin hükümetinin belirlediği kurallarla sınırlı. Görüldüğü gibi Çinler Amerika'da daha fazla varlık satın alıyorlar. Bu resim onu gösteriyor. Özellikle de Çin hükümeti ABD'de varlık satın alıyor. Bunun için Yuan'la dolar almaları gerekiyor. Ve bu doları güçlü tutuyor. Ve kendi para birimlerinin zayıf kalmasını sağlıyor. Ve bu bir ölçüde ya da büyük bir ölçüde ticaret açığının olduğu yerde kalmasına izin veriyor. Sizi burada bir açmazla baş başa bırakacağım. Büyük bir ölçüde bu, şuradaki rakamlara bakarsak ticaret açığını dengeliyor. 2008 yılına dikkatinizi çekerim. Çinliler ticaret açığından çok daha fazla varlık satın almışlar. Ama 2009 yılında satın aldıkları varlık miktarı ticaret açığını kapatmıyor. 143 milyarlık alış alım yaptılar ve aslında bu net olarak değerlendirildiğinde 120 milyar civarındadır. Ve bu 260 milyarlık açığı kapatamaz. Bu durumda peki paralarını dolara endekste nasıl tutabildiler? Bu soruya cevap verirken bir şeyi açığa kavuşturacağız. Doğrudan ABD varlığı satın almaları gerekmiyor bunu yapmak için. Varlık satın alabilirler ya da başka bir ülkeden döviz satın alabilirler. Bu, o para birim üzerindeki yukarı yönlü baskıyı arttırır. Bunu şurada göstereyim. Çin, Amerika ya da başka bir ülkenin parasından satın alabilir. Bu, A ülkesini baskı altında tutacaktır. Bu paranın değeri artacaktır. Ama bunu istemiyor. Çünkü ticaretine zarar verecek. Bu durumda parasının değerini düşürmek için Amerikan varlıkları satın alabilir. Bu size ama gösterdiğim tabloda yer almıyor O yüzden buna bir sonraki videoda bakacağız. Hoşçakalın.